Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yani kardeşimle e, hırsız yakalama oyunu oynayacağız. Nasılsın? İyiyim Sen nasılsın? Hastanede evet, dede. Evet başlıyoruz oyuna. Bakalım. Aha burada bir tane dayı var. Şikirpe basalım. dedik geçip gidelim. Şimdi şurada bir kapı var. Her kapıya da gitmeyelim. Aa ben köpeğim. Allahu ekber. Sen köpek değilsin. Seçirdin. Ya köpeğe... köpeğim git oraya açacağım, oraya açacağım. Ama açtım köpeğim ben, açtım. Açtım. Git. ağzına çıkıyorum seni, sen hiçbir sına. Seni yakaladı köpek. Köpek benim ha. Hayır, sen o adamısın. <gülüyor> Emin misin ya. köpek lan ben? Hayır. Git git kaç oradan kaç. Bak ben köpeğim bak. Ya kaç? Nasıl köpeksin? Evet, bak. Nasıl ya? Bilmiyorum, köpek oldum ben. Ne yaptın? Nasıl ya? Sen köpek misin burada? Ben köpeğim. Yoo, nasıl? Sen o adamsın. Yok lan ben köpek oldum. Nasıl ya? Al, aç kapıyı. Açtım, sen de bana aç. Sen? <gülüyor> Ha, bak yakaladık hırsızı, bak böyle. Aa, bu sefer farklı, biz hırsızdık o zaman. Varır, ha ha ha. Nasıl, nasıl bir kare çıkacağız şimdi? Bek, ee, benim şu, gel buraya üstüne atlamam lazım. Wow, wow, rrr, tamam zıpla bakayım çık. Tamam. Geç oradan oraya. <Gülüyor> Spiderman'im benim, hadi git. <Gülüyor> Aa, şimdi yakalanırsam eyvah yedim. Aynı. Açtım gel. Geldin hadi gidiyoruz. Önce hav hav. Adamın üstüne git hadi. Git. Tan tamam, gel buraya. Aa. Kork. Hav. Tamam. Gel nereye lan buraya, buraya, buraya gel, buraya ne Nereye gidiyoruz? Nereye gideceğiz? Yani biz nereye gidiyoruz? Banda, banda.